18,64 euro 19,46 1051,44 Borsa 4.874 Ve bitcoin 16.466 ile günü şişle kapattılar İran lideri Hamile'ye Protestolara müdahale eden Besik'in milislerine övgü geldi Mpappi'nin attığı Golleri Danemarkaya deviren Fransa Dünya Kupası'nda son 16 turuna Yükseldi Kristians ile yollarını ayıran Victor Pereira, Flamenco yolcusu değerli izleyenler, Dünya Kupası'nda sakatlanan Bayern Münih'in Fransız Yıldızı 26 yaşındaki futbolu bırakmayı düşünüyor. Faiz Tekhane'ye indi Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara seslendi. Gelin kamu bankaları size yatırım kredisi verecek dedi. Polonya Lewandowski'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attığı maçta Suriye Arabistan'ın rahat geçti değerli izleyenler. Pençekilşi şehitleriyle ilgili konuşan cümbaşkan Erdoğan'dan operasyonlar devam edecek sinyali geldi. kanları yerde kalmayacak dedi. Suriyelilere göndereceğiz diyen Ümit Özdağ şaşırtan cevap geldi. Suriyeliler olmasa çalışacak işçi yok dedi. Bu haberimizde günün özelinin sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.